Masal keyfi İlk Barbie nasıldı ve ne zaman üretildi biliyor musunuz? Amerikalı anne Ruth Handler tarafından tasarlanan ilk Barbie 1959 yılında piyasaya çıktı. Ruth Handler kızı Barbara'nın oyuncaklarından esinlendi. Barbie ismi de Barbara'dan gelmekte. Bakın bu, piyasaya çıkan ilk Barbie. Barbie, 1959'dan bu yana popülerliğini her zaman korudu ve çocuklar tarafından çok sevildi. Çok sevilmesinin yanı sıra birçok eleştiriye de maruz kaldı. Çünkü üretilen Barbiler genellikle beyaz tenli, sarışın, renkli gözlü ve zayıftı. Gelen tepkilerden sonra farklı ten renklerine sahip, kısa boylu, uzun boylu, kilolu barbiler de üretildi. Daha sonra farklı mesleklere sahip kariyer bebekleri üretildi. İlerleyen zamanlarda da çocuklara ilham kaynağı olması açısından başarılı kişilerin barbileri üretildi. Bu başarılı kişilerden birisi Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo. Frida 6 yaşındayken çocuk felci geçirmiş ve bunun sonucu bir bacağı engelli kalmış. 18 yaşında geçirdiği trafik kazasından sonra ise uzun süre yatağa bağlı kalmış. Yaşadığı sıkıntılarla mücadele etmiş, asla pes etmemiş ve sürekli kendini geliştirmiş. Frida'nın Barbie bebeği üretildiğinde, Frida'nın bacağı doğru şekilde yansıtılmadığı için birçok kişi tarafından eleştirilmiş. Barbie bu eleştirileri ciddiye almış olmalı ki daha sonraki yıllarda protez bacaklı Barbiler üretti. Protez bacaklı Barbie'nin yanı sıra tekerlekli sandalyeli Barbie, saçları olmayan Barbie, cilt hastalığı olan Barbie de üretildi. Bu bölümde bizim inceleyeceğimiz protez bacaklı barbie tas bebeklerinden 121 numaralı barbie. Kutunun arkasında bu seneki tas bebeklerinin resimlerini görüyoruz. Hadi hızlıca kutuyu açalım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki yüzü gerçekten çok güzel, hatta alışveriş merkezinde çocukların parmakla bu bebeğin, özellikle bu bebeğin yüzünü gösterdiğini gördüm. Açık kahverengi dalgalı saçları var, saçları yarım olarak tepeden toplanmış. çok fazla aksesuar yok. Halka küpeleri var. Takılıp çıkartılabilen protez bacağı var. Diğer bacağında eklem yok, kollarında da eklem yok, bu yüzden kollarını ve bacağını kıvıramıyor. Fırfır detaylı mavi güzel bir elbisesi var. Beyaz ayakkabıları var. Protez bacaklı Barbie güzel bir farkındalık oluşturmuş. Engelleri kabullenmemize ve engelli olan arkadaşlarımıza destek olması açısından çok önemli. Buradan engelli olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Biliyor musunuz? Hiçbir fiziksel engeli olmayıp kendi ayakları üstünde duramayan birçok insan var. Ya da fiziksel engele olan ama fiziksel engeli olmayan insanlardan çok daha başarılı olan, hayatı onlardan daha güzel yaşayan insanlar var. Lütfen fiziksel engellerinize odaklanmayın. Yapamadıklarınız değil, yapabileceklerinizi düşünün. Hayallerinize ve zihninize engel koymayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Masal keyfi.